cennette giden bir insan cehenneme e, sevdiği cehennemde olsa e, görür mü? Ee, Allah çok akıllıdır. Bir yüzün sonsuz akıllıdır. Allah müminin sevdiğini cehenneme koymaz. Öyle bir olay olmaz. Yani mümin zaten onu sevecek şekilde kaderi yok ki sevsin. Yani yaratılırken müminin yaratılış şeklini arkadaşlar tam anlamamış olabilir. Bakın, mümin ne zaman yaratılıyor biliyor musunuz? Sonsuz önce de yaratılır. Bir ayağı, bir bedeni, bir hali zerâlimdedir. Bir bedeni doğuş halindedir, bir bedeni ölüş halindedir. Bir bedeni yeniden yaratılış halindedir. Yani cennettedir. Diğer ve diğer bedeni de cennetin sonsuzluğundadır. Bunu yapan Allah, yaratan Allah kimleri seveceğini hepsini blok yaratıyor. Mesela paderim, 718 kişiyi sevecek. O 718 kişine beraber yaratılıyor. 719 olmaz. 718. Onların yaratılışını cennete göre yaratır Allah. Seviyorsa mümini yani Allah kalbine bir sevgi koyduysa o ekip içinde demektir. Ekip. Yani cennet ekibindendir. Gerçekten seviyorsa cennet ekibidir. Dolayısıyla sevdiğini Allah müminin cehenneme koymaz. Öyle bir şey yok. Allah sonsuz akıldır. Sonsuz tertip sahibidir. Sonsuz tedbir sahibidir. Sonsuz güzellik, ritim ve akıl sahibidir.